Survivor 2018-20 Haziran Çarşamba günü ödül oyunu analizine geçmeden önce, önceki bölümleri hatırlayalım. Survivor 2018-18 Haziran Pazartesi günü, neler yaşandı ve ödülü kimler kazandı analize başlayalım. Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor. Ayrıca biliyorsunuz sona yaklaşırken ödüller, daha kaliteli ve güzel olmaya başladı. 18 Haziran Pazartesi günü ödül oyunu kazandı. Kazananlar belli oldu. Oyunda Nagihan'ın performansı göz doldururken oyunu çok rahat kazandı. Erkeklerde güçlü rakiplerini yenen Anıl yine sürpriz yaptı ve birinciliği kazandı. Anıl ödül için yanında Cem'i seçti. Nagihan da Hakan'ı seçti. Ödül özel uçakla başladı. Adanın etrafında uçan yarışmacılar. Daha sonra özel araçla Burger King'e gittiler. Burada diledikleri gibi hamburgerlerini yediler. İzlerken bizim bile karnımız açıktı. Kırk kırk uçağı çok beğendiklerini belirttiler. Ekip daha sonra alışveriş için gezinti yaptılar. 20 Haziran Çarşamba ise ödül için oyun oynanacak. Tam olarak nasıl bir ödül olacak göreceğiz. Sürpriz isim oluyor artık. Adem de favori durumda. Fakat şunu unutmamak gerek. Kimi Cem eski şampiyon ve taktik yapıyor olabilir. Kendini Kıbrıs'a saklama ihtimali var. Kadınlarda ise Damla Hala sakat. Sema da gittikten sonra. Nagihan tek kaldı. Ayrıca kadın ve erkek. Yarışmacılar aynı oyunda. Yarışmak zorunda kalacaklar. Bu durum Nagihan için. Ne kadar adaletli tartışma konusu. Ödül oyununu kazananların. Motivasyonu üst seviyelere çıkmak.